Hayırlı günler değerli arkadaşlar, KPSS son dakika gelişmesiyle sizlerle birlikteyiz. Daha önce de yaptığımız yayında, değerli İlker hocamızda yaptığımız yayında sizlere bugün bir haber verileceğini İlker Hocamız tarafından söylemiştik. Ve bugün bu haber geldi, şimdi kıymetli hocamıza mikrofonu bırakıyorum. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk Çetin Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum ben de iyiyim. Evet hocam söz sizde evet. artık buyurun. Evet. Şimdi arkadaşlarımıza e, bu gelişmeyi buradan e, bildirelim. E, gayet e, bir ortamda şey oldu. EKP Sesi camiasında e, bu konuda bilgilendirelim arkadaşlarımızı. Şimdi evet. salı günü 6 Eylül salı günü saat 14'te e, Çankaya Köşkü'nde sayın Profesör Doktor Vedat İşıkan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Başkan Vekili'dir kendisi. Yani bu görevi anlatalım öncelikle olarak kendisiyle randevumuz onaylanmıştır. Hı -hı. Ee, burada e, Sayın Kurulum bir Sosyal Politikalar Kurulu var bu Kurulum e, görevi Sosyal yaşamı e, problemleri çözmek için Alınan kararlar var. Bunları, evet. e, bunlarla ilgili e, çalışmalar yapılıyor e, sosyal Hı -hı. politikalarda. Yani Cumhurbaşkanlığına bağlı bir e, kurul. E, biz de e, sayın başkanımızdan bir randevu talep etmiştik. Evet, ona e, buradan da teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi bizi kabul etti. Salı günü dediğim gibi saat 14'te kendisiyle görüşme sağlayacağız. Engelliler savunucuları platform kurucu üyeleri olarak. Ee, evet. Emine hocam ve e, Mustafa hocamla birlikte orada olacağız. Evet. Yani burada toplantının amacı öncelikli olarak tabii ki de engelli e, kamu personel sınavının e, atamalarıyla ilgili olacak. Tabii evet. ki de diğer başka sorunlarımızı da ileteceğiz kendisine. Evet. Burada e, bir sunum yapmaya yapmak için hazırlanıyoruz. Gitmek üzere sunumumuz. Burada hı hı. tüm istatistik veriler e, göz önüne alınarak da e, bu zamana kadar yapılan atamaların e, ne düzeyde olduğunu kendisine sunacağız. Ve hı hı. çözüm önerilerimiz nelerdir e, bunları ileteceğiz kendisine. E, hı hı. Tabii ki de inşallah burada e, bunlar dikkate alınması için e, hani bilgi evet çalışmalarımız son bulur. Yani evet. Olumlu son bulur. Evet. bekle mevkilere ulaşmış olur. Amacımız peki, bu arkadaşlar. Peki İlker Hocam şöyle bir soru yönelteyim. Bu e, kurulun özelliği yani engelli kardeşlerimiz için soruyorum. Hani ben e, kurulun e, kuruluş amacını biliyorum, anladım. E, peki engellik kardeşlerimiz bu kurulun özelliğini e, anlamaları bakımından hani daha hmm. basit bir anlatımda ne diyebiliriz? Yani hmm. önemi nedir? Şimdi önemi şöyle. Tabii ki de Cumhurbaşkanlığının da bir e, sosyal politikalar kurulu var. Bu kurul e, daha çok sosyal yaşamda yaşanılan sıkıntılar. Yani e, sosyal yaşam deyince akla geliyor geliyor? Yani burada e, ne bileyim e, muhtaç durumdaki kişiler e, nasıl söyleyeyim işte ee, engellilerin durumları gibi bunları çoğaltabiliriz. Bu, bu, bu evet. sosyal yaşamda olan aksaklıkları gidermek için e, alınan kararlar söz konusu burada. Evet. Bu, böyle bir e, görevi var kurulumuzun. Ve evet. burada biz de e, bu konuya dahil olduğumuz için tabii ki de e, biz buradan Vedat Bey'e ulaştık. Bu sebepten dolayı Vedat Bey'e ulaşma gereği duyduk. Kendisine evet durumumuzu anlatacağız. Değerli arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, videomuzun altına e, yorumlarınızla e, taleplerinizi yani neler olması hususunda böyle bize bir yorum şeklinde yazarsanız e, bizler bunu İlker Hocamlara ileteceğiz. Kendileri görüyor zaten. E, kendileri bu sunumu gerçekleştirirken zaten e, sizlerin müşteri olun A'dan Z'ye bütün sorunlarınızı anlatacak. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Ee, yorumlarınızı görüyorum inşallah tabi ki arkadaşlar e, amaca ulaşır gerçekten bu kurul çok önemli bunu baştan söyleyelim çünkü artık üst noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilebilecek mesajların e, toplandığı ve e, dosyalandığı diyelim daha doğrusu derlenip toparlandığı bir kurul mesajlar net bir şekilde iletecek. Bakın biz en son e, Sayın Ümran Öztürk Başkanımızla sizlerle sizleriyle ilgili bazı e, taleplerini oluşturuyor. 55 maddelik bir e, dosya sunumu gerçekleştirildi. Akabinde İlker Hocamların bu e, toplantıya katılması gerçekten kayda değer ve önemlidir. Çünkü az önce kendisi de söyledi bu kurul son nokta artık. Yani bu kuruldan çıkacak kararlar e, hem e, bizim için değerli. Hem de bu kurula katılan e, İlker hocamlarında engelli camiasının sahada olan kişileri açısından da önemlidir. E, toplantıyı yakından takip edeceğiz. Hocam toparlayacak olacak olursak toparlamak gerekirse neler söylemek Hı -hı. istersiniz bu konuyla alakalı? Şimdi hocam e, gerçekten çok önemli. Yani bu kurul e, çünkü kararların alındığı ve burada tartışıldığı çünkü kurulda e, Vedat Bey de var. Vedat Bilgin. Yani Çalışma Bakanımız, o da var. Evet. evet. Ee, yani bu açıdan düşünürsek, e, bizim tabii ki de sorunlarımız duyuluyor. Tabii bunları şimdi söz uçar yazı kal ee, Evet. Hesabına katarsak... Evet. evet. Ee, söz uçar yazı kalı... Ee, Dede düşünürsek, biz burada yazılı olarak birebir kendisine anlatma fırsatımız olacak. O sebepten dolayı çok önemli e, bu toplantı. Yani burada şunu söylemek istiyorum, bütün branşların sorunları konuşulacak. Özel sektörün e, engelli e, çalışan e, kesimimizle alakalı sorunlarımız dile getirilecek. A'dan Z'ye her şey konuşulacak hocam. Evet. Hocam e, çok teşekkür ediyorum e, evet, inşallah. E, Çetin hocam, Çetin hocam, e, Buyur hocam. Yani ben e, yayına müdahil olayım hemen. E, yani e, şimdi şu ana kadar EKPSS atamaları ile ilgili e, yani Cumhurbaşkanı'nın da en önemli en yetkili e, bir randevu e, bu. Yani direkt olarak e, küllede bu konuşulacak böyle anlıyorum ben e, sizin e, anlattıklarınızdan. E, yok, profesör Doktor Vedat Işıkan. Çankık. Çankı. Evet. Evet e, İlker Hocam e, izleyicilerimizin de işte sınıf öğretmenliği ataması bekliyoruz e, demiş Şebnem Hanım. E, akabinde engelli öğretmenler e, atama beklediklerini e, söylemişler. Yani 20 bin atama bekliyoruz. E, i̇nanın çok zor durumdayız. E, gözümüz kulağımız sizde diye yani Tabii. çok temenniler var e, şu anda e, izleyicilerimizden. E, ne zaman olacak bir son olarak e, tarihi bir daha söyler misin İlker Hocam? Evet. Altı Eylül Salı günü saat 14. Makamında olacağız Sayın. Evet. Alo. Evet, İlker Hocam. Evet Hocam. E, evet İlker Hocam dinliyoruz seni. 6 Eylül Salı günü saat 14. Ee, makamında olacağız Sayın Başkanımıza. İnşallah. Tamam. Tamam. Gerçekten güzel bir e, haber. Arkadaşlar yani e, Allah'ın izniyle e, yani bu konuyla ilgili yani çok uzun zamandır çalışılan e, konular bu konular. O zaman e, Salı günü Çankaya Köşkü'nün önünden Allah'ın izniyle e, artık açıklamanı bekliyoruz İlker Hocam. Allah'ın izniyle. Evet hocam. Doğrudur. Oradan bir canlı yayın yapalım. İnşallah tabii evet. ki hocam. Evet gerçekten olun, e, tebrik ederiz seni tebrik hocam. Evet. Yani e, çok önemli e, bir konu. E, tabii hocam önemli... bunu kolay başarılmıyor. E, bu ekip çalışması kolay e, olmuyor. Ekipiz biz biliyorsunuz. Emine hocam olsun Mustafa hocam olsun. Bu şekilde çalışaraktan, yani birlikte hareket ederekten biz bu e, evet. sonuçlara ulaşıyoruz. İnşallah sonuçlar daha güzel sonuçlar alırız. Yani. Karşılık olarak bu emeklerimizin karşılığı hep birlikte, hepimize yansır. Bunun e, çabasını vermekteyiz. Evet, sosyal politikalar e, bir mi? E, doğru değil mi İlker Hocam? Politikalar kurulu. Yani biz kurul. kurulu. E, kurula da başkan vekilliğini Sayın e, Profesör Doktor Vedat Bey yapıyor, Vedat Işıkan. Şık Kendisi de aynı zamanda Hacat Üniversitesi'nde hastasında e, sosyal hizmet bölümünde. Öğretim görevlisi. Yani esasında e, bu AKP'ce atamaları ile ilgili hani e, bütün e, bu konuları takip eden ve e, karar veren merciler yani merciler. Evet evet evet evet. Konferansları var. Ee, yani sitesinde de zaten e, girip takip edebilirsiniz. Orada evet. arkadaşlara söylüyorum. Ben yani evet. olduğu oldu. E, çok güzel işleri var kendisinin. O seyaplardan evet. dolayı. İlgisine ve alakasına da düzgürlük. Evet. Tamam. Ee, çok teşekkür ediyoruz İlker Hocam. Arkadaşlar bu videonun altına da e, yorumlarınız da e, hani neler talep edilmesi ile ilgili yorumlarınızı yazın. İlker Hocam da e, köşke, yani Gülye'ye gittiğinde e, sizin bu yorumlarınızı e, not etsin. Yani e, oraya bildirsin. Yani sizlerin Yorumları bizim için önemli. Tamam mı İlker Hocam? Ee, yani bu tamam. yorumları e, dosyamıza Ol, ekliyoruz Allah'a. Değerlendirelim hocam. Değerlendirelim. Tamam hocam. Tamam. tamam. Çetin Hocam, e, senin de son yorumlarını alalım, kapatalım yayınımızı. Tamam. Evet arkadaşlar, tamam. E, e, gerçekten son noktaya getirdik işi. Sizlere hep söylediğimiz gibi güzel haberler gelecek dediğimiz olaylar artık yavaş yavaş e, gerçekleşiyor. En üst makamlarda ve en üst kurullardayız artık. Oralarda sizin sesinizi duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bağlamda bizleri yakından takip etmeye devam edin. Sizleri gelişmelerden muhakkak haberdar edeceğiz. Önemli olan burada birlikteliğimizi daim kılarak bu gelişmeleri sakin ve sükunet bir şekilde takip etmek arkadaşlar. Acele etmeyin. Bakın her zaman söylüyoruz. Acele etmeyin. Güzel haberler, güzel gelişmeler olacak diyorum hocam. Ee, ben de size teşekkür ederim. İlker hocama ayrıca teşekkür ederim bu yayından dolayı. Evet ben de ikinize çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok olumlu, Allah'ın izniyle çok olumlu duyumlarımız var. Çok güzel gelişmeler olabilir ileride. Yani gerçekten yani güzel haberler bekliyoruz artık ileriye doğru. Sadece bu kadarını e, sizinle paylaşalım. E, Allah'a emanet olun. Yeni bir yayında görüşmek olun, dileğiyle. Çok çok güzel, görüşmek üzere sağ olun. Evet. Sağ olun.